Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği 14 Haziran Perşembe günü başladı. Çeyrek final takımları belli oldu. 1 Temmuz Pazar gününün ikinci maçı, Irvatistan'da Danimarka maçı olacak ve Dünya Kupası'nın 17. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Irvatistan turnuvaya katılmak için 5 maç yaptı. Bu 5 maçtan 3 tanesinden galibiyet alan ekip Dünya Kupası 2018'e katılmaya hak kazanmıştı. Kırbatistan hücum kısmında hızlı toplarla gol bulmaya çalışan tecrübeli ekip savunmaları çok iyidir. Doğru zamanda doğru yerde olan savunma. Kırbatistan'ı çok iyi savunmayı başarıyor. Gruptan çıkmak için iyi bir performans göstermeleri gerekebilir. Danimarka ise 5. kez katılacakları Dünya Kupası'na katılmak için 6 maç yapmışlardır. 3 beraberlik 2 yeni ilgi ve 1 galibiyet alan takım. Zor da olsa turnuvaya katılmayı başarmıştır. Hücumda kanatlardan ve orta sahadan topu gol yapmaya çalışan ekip, savunmada ise rakip takımın kontra ataklarına engellemede sorun yaşıyorlar. Yarı finale çıkmak için mücadele eden takım, sürpriz yapabilir. Peki Hırvatistan ve Danimarka maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır işte detaylar. %50 oranlı Hırvatistan kazanabilir, %21 oran ile de Danimarka maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise 29, muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak.